Lakim Marina, İtalyan binaları, Elveda. Günaydın. Şimdi Arkangelos adasına doğru seyir halindeyiz. Arkangelos buranın en kuzeyinde bir e, adacık, bu adanın adası gibi bir şey. Körfezden ayrılıyoruz. Büyük bir körfez. arkamızda bıraktık. Küçük rölesi çekerek getiriyoruz. Şu anda artık Leros'un en ucundaki Arkangelos Adası'na geliyoruz. Baş Melek Adası. Kangelos'un mavi sularına bakıyoruz. Turkuaz mı bu, aqua mı? Vallahi ne renk bu? Cam filtresiz. Gibi. Gerçekten. Şey, bu ne Ben Bembeyaz su. Bayağı beyazlı su. Evet. Keçilerin de sesi geliyor oradan. Mert'im nasıl gidiyor? Güzel. Suya girdik, su çok güzel. Renge gel diyorsun yani gök bizi mavisi bu deniz mavisi bu ancak soğuk tabi yani serin tabi öyle olur ok. muhteşem Ege yani sonuçta bir serinleme geldi buraya evet. normalde biz şeyle gelebilirdik tekne olmasa tekne turlarıyla Evet. gvidlerostan gelmiyor küçük Doris sana eşlik etmeye geldi. Evet. Sever. Nerede, görse, tamam. <gülüyor> Çok güzel gözüküyor. Kendime geldim. Soğuk ama. 23, 23 derece ha. De bence burada demirde yatılamayabilir. Yani hava patladığında açığa doğru çünkü sürecek. Hani... gideriz. Evet ama tonozlar var mesela. Yani şurada bir restoran var. Onun evet. tonozları var. yaklaşıyoruz Lipsos'un Kolakya koyuna yaklaşıyoruz ne kadar çok adacık var ya etrafta kayalar Kolakya'nın bu taraftan görünüşü şu an tam kafadan rüzgar geliyor böyle ıssızca bir plaj. Başka bir koya geldik. Kovulaura. Şurada küçük Lera adacığı var. Yani adacıkla değil kayık kaya. Bir tane Türk kuleti görüyoruz önümüzde. Sonozda kalıyor herkes. 19. Adamız Lipsos'tayız. Kalakya plajında. Şöyle Renk sulara demir attık. Gece kalacağımız için kıçını bağlayacağız. Şuradaki kayalıklara kıçını bağlamayı düşünüyoruz. Bu sefer kıştan karayı mert yapıyor. Şöyle yarım metre bir su. Göl gibi bir yer ya, çok güzel bir yer. Güzel gözüküyor. Çok güzel ya. Bittim yani buraya. Burası bizim özel havuzumuz. Nasıl berrak? Pes berrak, kupuz kum. Evet. Çek. Şöyle. Harika Çek. <gülüyor> Mert nasıl burası? Ya, ya, ya, ya. Küçük bir havuzcuk. Şu anda benim gölgemin üstündesin. Küçük bir var. Ve doğrusun <gülüyor> yakin. Gördüğünüz gibi Mert'in beline geliyor su. Buraya şöyle kuyu verdik. Bizim havuzumuz çünkü kimse gelemiyor oley. Liptos'un en güzel yeri bizim. Biz keşfettik yani. Arkası tekne dolu ve gürültülü bir şey var, taverna var. İstemem. Şöyle göstereyim size, bayılırsınız. Nasıl gidiyor? <gülüyor> 22-23 derecesi da. Evet, kıçtan karalı Doris. Bak bana doğru gel. Hemen yükselecek. Değişik, Dümen kum. palalarını topladık. Salmayı da topladık. Bir motor trim'i kaldı. O da sahile çıkarsak toplanıyor. Gerek yok. İnce bir kum. Güzel bir kumsal. Bakın dışarıda kum. Bak Göster. Hep ince. Şuraya da kıçını bağladık. Böyle duruyor tekne. Şurada bir plajcık var. Plaga. Eda Teknenin oralarda. Plaj çok güzel. Böyle bir plaj. Çok bakir. Hiçbir şey yok burada. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Artık akşam oluyor, güneş batıyor. Koyun ağzı e, güneye bakıyor. Melteme ise liman bir yer. E, su, şöyle göstereyim size. Bir metre. Şu an su. Tam bir metrede. Dolayısıyla bir metrede yüzebilen sayılı yerkenlerden, hareketli salmas sayesinde. Yukarıda güzel bir koy var. <gülüyor> 1. 1. Şu an çok değişik bir tırmaran geliyor. Baya anormal değişik yani. Çok hızlı bir şeye benziyor değil mi Eda? Mı Bilmiyorum ki ilk defa gördüm böyle bir şey. Baya baya baya büyük ve baya baya baya değişik. Ve bizim koyumuza geldi. İnşallah demirimize falan demir atmaz. Oh Bakalım, tanışırız belki değişik. Ne yapıyorsun aşkım? Şu an çok eğleniyorum. Partimin ikinci dönemindeyim. Şapa lambamızın soketlerinde bir temassızlık vardı. Bunun, bu şey paslanmış. Bunun yenisi bu, sıfırı. Şeyi bu. İçinden çıkan oksitlenmiş. Aşağı koydum da Hiç Çalışmaz hale gelmiş. Yani iletmiyor. Bunu söktüm. Ama bunu yapmak lazım. Çünkü gece demirde Tekneyi bu gösteriyor. O zaman kolay gelsin sana. Günaydın. Leralipsi'den ayrıldık. Şurası aslında işte kocaman bu tarafta biz bu tarafta bu kocaman Lisye hoş geldik Kocaman değil tabii, mini minnak. Hızıl tişörtlüye bak, ileri diyor. Şu küçüklerin yanına demek istiyor bence. Mert Ümin'in yanına. Selam. Şu an yanaştık Lipsi Liman'da. Kıçtankaroğlu'nun yerine. Ee, burası güzel, gayet iyi bir yer, keyifli. Tekneler 3 euroymuş. 3 euro. Bugün çöp almıyoruz dedi. Yarın çöp alıyoruz dedi. dedi bugün yok dedi. Kesin çöp. Firibat'ı geliyor. <gülüyor> Çöpleri toplayıp. Bu adada gezilecek ben bir tek yer ismi alabildim. Kilisep tam ondan sonra plajlar güzel devam. Artık en küçük tekne biz değiliz bu adada. Yanımızdaki Norveç bayrakları da küçük. Bizimki kadar. Evet, akşamki yemeğimiz belli oldu. Ya çok üzülüyorum, çıklar ama Nefesiniz çok lezzetlisiniz. Mahtapot, bunlar bile şundan istili. Bunlara bir tek kediler dadanıyor. Kedi riski var. Evet, kediler alttan tutup pıtık diye indirebilir. altapotlara dikkat. Meydana geldik. Meydan bu kadar. Ha, şurada pastane ve kafe var. Bizim şu an ihtiyacımız olan şey. Karşıda bir kilisecik var. Limanın bu tarafını lokaller kullanıyor. Bu tarafta bizler varız. Dışarısına da guletler geliyor. Doris'in lakabı Doris Yarımdirek. Ama <gülüyor> baksanıza Torres Doris Must. Lipsi'ye geldiğinizde mutlaka merdivenlerden çıkıp köy meydanını gezin. Tatlı Lipsi sokaklarında yürüyoruz. Çok şirin evet. ama. Evet, Değil evet, mi? Evet, evet, evet. İkonik böyle. Allah! <gülüyor> Şu perdeye bakın. Dantel ünlü, beyaz kireç. E mavi, yağlı Bu maviyi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Akrep gibi sokarcıl Olmazsanız. hayvanları uzakta tutmak için. Evet, mavinin faydası var hakikaten. Evet. Tabii ki de begonvil olmazsa olmaz bir Akdeniz klasiği. Bir kilisecik veya şapelcik. Tarihi çiçekleri çiçekler. ayrıca da. Tabii mesela hemen şöyle evet. çeklerimiz çok önemli. Köy meydanına geliyoruz. Şu anda siesta zamanı olduğu için herkes uyuyor. Ortalık boş. Değil mi Mertcan? Evet. Adamız 16 km kareymiş. O yüzden her yere yürüyerek de gidilebiliyor esasında. Zaten hiking route'lar var bol bol. Kuzeyde binar. Bir tane falan. De. otobüs de var burası asıl böyle yani e, çıplaklar plajı olsun burası Nico Foreo Müzesi değişik değişik eşyalar toplanmış birikmiş burada kapalı olduğu için gezemiyoruz ben şu anda pencereden çekiyorum en güzel koyların olduğu adalardan birisiymiş sana dün yine yukarıdan baktım. Lipsi. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> Öyle değil tabii. Tepe'den baktım. Geldik. Aziz Lipsi falan demem lazım ama. Şurada ben aslında Aziz Doris'e bakmak istiyorum. Doris, Doris Reis'e Gel Batı'ya döndü. 3-4 gün fırtınalı gösteriyor. Şimdi esasen bu adada mahsur kalmak biraz ne oldu Mert? Yani çok Zor kalabiliyorsunuz. Mahsur kalıyorsunuz. 4-5 gün hava uygun değil aslında çıkmak için. 25-30 var civarı. Böyle mahsur kalıp, tavernada mahsur kalıp. Tavernada <gülüyor> kaldık, aynen. Böyle mahsur kalabiliyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Şöyle bir güzel tatlı görüntü var mı yani? Gerçekten zevkli ya bu Yunanlılar. Bir deli liman görmemiştir. Teknenin içinde bile midan bulandı valla. Koyun içi bile çok sert. İyi akşamlar şimdi e, Panorama stüdyosuna oraya geldik. Limanın bu tarafı. Şöyle bir olay var anlatmak istedim. Şimdi tabi limanda duş yok ya, şover ee, yazıp duruyor limanda böyle ok gösteriyor, ok gösteriyor. Yaklaşık 500 metre yürüdükten sonra sonunda buraya varıyorsunuz. Burada duş var fakat şöyle telefon numarası var. O telefonu arıyorsunuz, merhaba ben duş alacağım diyorsunuz, <gülüyor> turistim diyorsun. Herhalde köpüklü mü köpüksüz mü diye mi soruyorlar ne? Sonra gelip alıyorsun herhalde öyle. Kaç para bilmiyorsun. Şu plaja yüzmeye gel gelmeye karar verdik. Evet Mert kaptan ne anlatacaksın bize? Şu an bir ağaç buldum. Ağaç hava durumu ağacı. Adada rüzgarın nereden geldiğini ve kaç şiddetinde geldiğini hepsini ağaç özetini tutmuş. Prevailing winds yani değil mi? Uzereye baktık da avtobotları cızdırdatıyor Aynen aynen. Bunu yapacak mı? Bunu yapacak mı? Bunu yapacak mı? Bunu yapacak biz de buraya oturalım diyoruz Evet şu an neyi bekliyoruz şu an ahtapotumuzu bekliyoruz Sardalyamızı bekliyoruz uzolarımızı koyduk Samos uzosu ilk içtiğimiz uzolardan fabrikasına gitmiştik evet, şimdi kokoreççi dayı yani ekmek arası ahtapotçu dayı daha doğrusu ahtapotumuzu hazırlıyor bir de sardalya söyledik böyle burada yapıyorlar işte 아멘 하트 시럽 해봐 오오오오오오오오오오 Liman'daki ikinci günümüz, Lipsi'deki üçüncü günümüz. Bayağı artık Liman'da doldu yani her yerimiz. Çok güzel bir gitar çalıyor. Liman tam doldu. Komşularımız gitar çalıyor. Yanımıza Yunan komşular geldi. Kısmen İngilizce konuşuyorlar. Akademi falan diyor. Lipsi tam dolu.